Çok gereksiz ama çok eğlenceli bir web sitesi önermeye geldim. Bu web sitesi sizin hayatınızda hangi dönemde olduğunu ve kaçıncı haftayı yaşadığınızı gösteriyor. Şimdi buraya bilgilerimizi giriyoruz. Doğum tarihimi gireyim. Yaşım da ortaya çıktı ama neyse. Ülkemi giriyorum. Bunun önemi var bilmiyorum. İlk okul, ortaokul. İlk okul beş yıl. Ortaokul üç yıl. Lise üç yıl. Koluşta bir şey yok bizde. Üniversite beş yıl. Tüm bilgileri girdim şimdi bu haritayı benim için renkler dedi ilk olarak bebeklik ve çocukluk sonra ilkokul yeşiller ortaokul lise turuncu üniversite kırmızı olan çalışma hayatı şu anda 37 yaşındayım ve hayatımda 1916 haftayı yaşıyorum yani bu bilgi bana ne kazandırıyor bilmiyorum ama zevkli bir şey.